Herkese selam Orta Doğu ve Balkanların en güzel izleyicileri en güzel astroloji severleri yeni bir bölümden herkese selamlar bir süredir ne yapıyorduk Satürn'ün dibine iniyorduk Satürn'ün merkezine iniyorduk neden çünkü bu Satürn hayatımızda ciddi anlamda etkilere sahip idi evet ve Satürn'ün birinci, ikinci ve üçüncü evdeki rollerinden sizlere bahsettik. Bugün ise Satürn'ün dördüncü evdeki yaşam alanınızı ne tür etkileyebileceği ile ilgili çok güzel bir program hazırladık sizler için değerli izleyenler. Evet bugünün konusu Satürn dördüncü evde. Evet değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Bir süredir sizlere bu konularda bilgiler aktarıyoruz. Astrolojinin en derinlikleriyle alakalı konuları size anlatıyoruz. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan memnun kalıyorsanız lütfen beğen butonuna basınız ve bu videolarımızı başkalarıyla da paylaşınız. Aynı zamanda da kanalımıza abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. Ve şöyle sorular geliyor değerli arkadaşlar. Hocam danışmanlık veriyor musunuz? Tabii ki veriyorum. Astroarif.com Astroarif.com Web sitemiz. Orada astrolojiye dair yine birçok derin bilgileri bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra ayrıca şöyle bilgilerde bulabileceksinizdir. Haftalık aylık burç yorumları. Onun dışında işte doğal taşlarla alakalı bilgiler bulabilirsiniz. Bana hemen ulaşmak isterseniz bu videonun altındaki Whatsapp numaramdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Danışmanlık ve astroloji eğitimleriyle alakalı konularda bilgi almak için. Evet değerli arkadaşlar. Satürn. Astrolojinin malefik korkulu rüyası ve geldiği yere sınavlar getiriyor ve sizi zorlamalar getiriyor ve bu zorlamaların size etkileri oluyor. Ve dördüncü evdeki satürn transiti çok ciddi anlamda bir önem taşıyor. Özellikle natal haritanızda natal haritası neydi arkadaşlar siz doğduğunuzdaki doğum haritanızda natal harita deniliyor. İşte o siz doğduğunuz haritada eğer 4. evde bir satürnünüz varsa o sizde karmik bir yükün olduğunu ifade eder ve orada aile ile alakalı yuva ile ilgili baba evi ile alakalı daha çok bir karmik yük getirdiğinizi ifade eder. Ve yine 12. evde yine aynı şekilde ciddi bir karmik yük olduğunu gösterir. Karmik yükünüzle alakalı yapmanız gereken görevleriniz, vazifeleriniz olabilir. Bunlarla alakalı bilgi almak için mutlaka bir doğum haritası analizi gerekir. Ancak biz burada transit satürnün Dördüncü evden transferinin yani transitinin size neler getirebileceği ile alakalı konularda daha çok bilgi vereceğiz. Çünkü o bir harita analizi o daha haritanın çözülmesi ile alakalı bazı durumları beraberinde getiriyor. Tabii ki burada dördüncü evdeki transitiniz de sizi çok fazla etkileyecektir ama netice itibariyle burada daha fazla genel bir bilgi vermek. Buradaki maksat bu. Satürn'ün arkadaşlar dördüncü ev. Dördüncü ev neydi? Aile, baba, yuva evi ve Haritadaki ic noktasıdır. Immun coil yani cehennemin dibi. Haritanızın en dip noktasıdır. Haritanın kökenleridir arkadaşlar. Yani siz ilk olarak bu dünyaya geldiğiniz köklerinizi ifade eder. Kökenlerinizi bize ifade ediyor. Ve o haritanın o kökenleri, o köklere sizin bu dünyaya gelirken genetik yapısın, yapınızı, baba özelliklerinizi, ana özelliklerinizi oradan getiriyor. Ve dördüncü ev Yengeç Burcu'nun evidir arkadaşlar. Ve Oğlak burcunda yani Satürn'ün kendi evi aslında 10. evdir ve onunla karşıttır. Ve oğlak yengeç dönencesi diye bir kavram vardır. Dünyadaki o burç iki burcun yani oğlak ve yengeç dönencesinin ortasına ışıma yapar genellikle. Ve orada bizim hayat alanımız daha çok oluşur. Ve onun dışında kalan bölgelerde işte kutuplar falan olduğu için oralarda yaşam alanı azdır. Hatta e, kamil insan diye bir kavram vardır. İnsanı kamil. İnsanı Kamil bizim Kamil abi değil. İnsanı Kamil o en muhteşem, en e, olabilecek insan ötesi insan anlamına gelir. Ve insanı Kamil tasavvufta çok önemli bir e, kavramdır. Bir insanın gelebileceği en son noktadır. İnsanı Kamil olarak işte Peygamberimizi e, söylerler. Değişik bakış açıları vardır. Bunlarla ilgili çok değişik konular da vardır. Ancak insanı Kamil dediğimiz kavram arkadaşlar doğum haritası olarak Dünyaya insan olarak doğması mümkün değildir. Bunun bazı görüşlerde yani bazı astrolojik felsefi akımlarda tema mundi olarak ele alınır ve o tema mundi bir haritadır ve yengeçten başlar oğla gider. Yani ASC yengeçtir ve DSC de oğlaktır. Ve her 15 derecesine bir gezegen gelecek şekilde dizilim yapılır ve hiçbir zaman o şekilde 15 derecelere bir gezegen gelemeyeceği için de ne olacaktır? Bir insan o şekilde doğamayacaktır. Niye anlattık bunları? Yengeç çok önemli bir burçtur arkadaşlar. Yengeç sevgi almadan verebilen bir burçtur. Allah'ın rahim sıfatının kişide açığa çıktığı alanda gösterir. Şimdi Satürn'ün yengeçte olması demek dördüncü ev demek ata ve babalarımızı bize ifade ediyor. Bir insan Satürn transite alırken arkadaşlar Satürn dördüncü ev transite alırken en dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi anne babalarının sağlıklarıdır. Bu bir. Neden sağlıklarıdır? Yani sağlıkları derken Allah sağlık sıhhat versin ama anne babayla olan ilişkileri diyelim biz bunlara. Neden? Onların başına bir şey gelebilir. Onlarla alakalı bir sınav hayatınıza çekebilirsiniz. Onlarla kavga edebilirsiniz. Onların dediklerini yapmak zorunda kalabilirsiniz. Onların baskılarına boyun eğmek zorunda kalabilirsiniz. Yani gelirsiniz de gelirsiniz. Neden? Bakın size bu videoda çok önemli manevi sırlar vereceğim. Tamam mı? Bak iyi dinle. Şimdi ebeveyn dedik. Satürn Doğum haritanızdaki otorite figürüdür. Güneş babadır ama Satürn otorite figürü. Onun karakteristiksel yapısını da bize gösteriyor. Ve orada arkadaşlar size şöyle bir bilgi vereyim. Mesela baba figürü olarak ele aldığımızda şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Bir erkek çocuk arkadaşlar babasını takdir etmediği sürece ama bunu söylevi olarak değil hakikaten idrak olarak babasını takdir etmediği sürece hayatta babasının bir adım önüne geçemez tamam mı? Hayatta babasının bir adım önüne geçemez. Babasını takdir etmeli söz. Ya babam işte şöyle şerefsiz böyle adi, böyle cahil, cüvele. hayır. Onun bir hayat sınavı var. Senin bilmediğin. Sana anlatmadı. Annemle şöyle kavga ediyor, babamla işte şöyle ediyor, böyle diyor. İyi de o onun da bir annesi babası vardı. Onun yaşama standartları, okuduğu yer, okuduğu nesil, yaşadığı şehir ve buna benzer senden hariç bir karakteri vardı. Senden harç kaderi vardı. Şimdi ebeveynlerde de var problem. Yani çocukları kendi şeyleri zannediyorlar. Malları zannediyorlar. Halbuki o çocuğun senden ayrı bir kaderi var. Tamam mı? Senden ayrı bir birey o. Senden ayrı bir sınavı var. Dolayısıyla ebeveynler de bu noktada hata yaparlar genelde. Yine anne ile olan ilişkiye baktığımızda bir kız çocuğu annesinin evinden kaçmak maksadıyla... Bir başka kişiyle evlenirse, bak ev, bir başka kişiyle evlenmesi annesinin evinden kaçmak için evleniyorsa, gittiği yerde mutlu olamaz. 2, 2 4 suyun kaldırma kuvveti gibi. Sorun bakalım, kim mutlu olmuş anasının evinden kaçmak için evlendiğinde? Öyle birisi var mı? Yok. İşte ne dedik? Bunlar bizim için çok önemli veriler. İşte 4. evdeki Satürn transitleri ve buna benzer yaşanılan problemler, Bunlar tabii sadece iki tanesi değil. Bir sürü şeyler var orada. Buna benzer durumları gösteriyor. Ve buna benzer durumlar sizin hayatınızda köklerinizle olan bağınız çok önem arz ediyor. Çünkü bir ev nasıl temeller üzerine kurulursa o temeller ne kadar sağlamsa haritanın geri kalanı bu şekilde kurulacaktır. Yani bu alanda bir çürüklük varsa kütleye gider. Mesela diyelim ki. Dördüncü evinizde şu anda kova olduğunu farzı misal yapalım. Mesela kim onlar? Akrepler, yükselen akreplerin dördüncü evi aşağı yukarı kova. Placidus olarak baktığınızda hani biliyorsunuz ev sistemleri var. Volsign, Placidus, Ecol falan bir sürü sistemler var. Şimdi orada dördüncü evdeki Satürn olduğu zaman 7 evde Uranüs oluyor. Ve Uranüs'e Satürn kare yaptığında eğer siz evinizin sorumluluklarıyla alakalı bazı şeylere göz ardı ediyorsanız 7. evinizdeki uranüs rahat vermeyecektir. Ve 7. evdeki evli patlatır. Sizi özgürleştirme adına yaptığını bunu şey yapar ve oradaki sorumluluk alanında sizin başka daha fazla adımlar atmanız gerekir ya da sizin o yuva kavramıyla alakalı sağlam temeller üzerine gitmeyen ya da üzerine örttüğünüz ya da çözüm sağlamaya çalışmadığınız ya da çözmeye çalışma noktasında bir problem olduğunda hani işte stres analizi çok yüksek olan yerler vardır orada. Bunlarda sorun varsa hop, o o Satürn Uranüs karesinde ne olacaktır? Küt diye o evlilik biter. Aniden ne olduğunuzu anlayamazsınız. İşte bunun gibi durumlar olur. O yüzden de dördüncü evden geçerken sizin köklerinizi, yuvanızı ve yuvaya bakış açınızı sağlamlaştırmak üzere sizi ciddi bir transit etkisiyle baş başa bırakır. Şimdi bir bakalım Stefan bu konuda ne diyor. Satürn 4. evdeki transiti güvenlik ve hayatta kalma ile ilgili konuları temeline inmek ve bir yere ait olma sükunet duygusuyla ilintili temel ihtiyaçlarınızla uyumlu yaşamayı öğrenmek zamandır. Yani aidiyet duygunu geliştirmen gerekiyor diyor. Aidiyet duygunu. Ben kimin çocuğu? Ben kimin kızıyım? Ben babamın kızıyım. Ben işte babamın oğluyum. Aydet duygunu bir gözden geçireceksin diyor. Bu bir. İkincisi güvenlik. Bak bu güvenlik çok önemli. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir kavram vardır. Önceki bölümde size bundan bahsettim. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde şöyle bir şey var. Siz bu dünyaya çıplak geldiniz, çıplak öleceksiniz. Öbür dünyaya 5 kuruş para götüremeyeceksiniz. Ne kadar neyin hayalini kurarsanız kurun, onların hepsini bu dünyaya bırakıp geberip gideceksiniz. Tamam mı? Bu böyle. 2-2-4. Yani hocam sert konuşun. Sert mert değil. O yüzden hani bu dünyaya çivi çakacakmış gibi durmayın. Onu size söyleyeyim. Hiçbir kimseye kalmadı bu dünya. Hiç kimseye. Ne diyor? Ölmedik candan ümit kesilmez diyor. Lokman Hekim. Lokman Hekim ölmedi mi? Değil mi? Çıkmadık candan ümit kesilmez. Lokman Hekim ölmedi mi? Ya Lokman Hekim bile öldü. Dünya kimseye Baki kalmadı. Ne Nemrutlara ne Firavunlara. Ama diyor ki kökleriniz yani atalarınız dedeleriniz bu bu alandan getirilen bazı bilgiler ve soya çekimler var. Bu bir. İkincisi Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinde insanın temel ihtiyaçları var. Temel ihtiyaçları. Yeme, içme, seks ve barınma. Ve dördüncü ev barınmayı size ifade ediyor. Ve transit satürn oradan geçerken size ev aldırabilir trans oradan geçerken size e, taşındırabilir. trans oradan geçerken sizin barınmayla ilgili da durumu yüzleştirmek zorunda kalabilir. Burada Stefan'ın az önce bahsettiği güvenlik dediği kavram bu. İnsanın kendini güvende hissedebilmesi için ya üstü kapalı bir yere girmesi lazım ya mağaraya girecek. Mağara adamları gibi mağaralarda yaşayacağız. Çünkü artık biliyorsunuz ev kiraları, ev fiyatları şunlar bunlar uçtu. İşte enflasyon düşecekmiş, bilmem ne olacakmış, cartlar, cürtlar, certingolar, cürtingolar yani. Ve insanlar neredeyse artık hani ya köylere geri dönecek. Çünkü güvenlik ihtiyacı var. Bir yerde barınması gerekiyor. İşte o barınma ihtiyacı arkadaşlar güvenlik. Diğer nokta da e, oradaki sükunet duygusu, aidiyet duygusu kendisini güvende hissettirir insanı. İşte o duyguyu ilintili temel ihtiyaçlarınızla uyumlu yaşamayı öğrenmek zorunda kaldığınız bir zaman dilimini bize gösteriyor. Toplumdaki yerimizi daha ciddi olarak değerlendirmeye ve ev ortamımızda düzen ve sağlamlık hissi oluşturmaya çalışırsınız arkadaşlar. Gayet net. Bu durum doğal olarak değişik insanlarda farklı anlamlara gelir ama genellikle evde dikkat, dikkate alınacak iki alan vardır. Yani evle alakalı. Birincisi evin fiziksel durumu, dizaynı sizin amaçlarınız uygun olmayabilir. Bu durumda evinizde veya bahçenizde bir şeyleri değiştirmek zorunda kalabilirsiniz Bir inşaat gerçekleştirebilirsiniz. Hatta bazen yeni bir eve taşınarak ev koşullarınızı değiştirmek için bir adım atarsınız ki az önce bahsettiğimiz konu zaten buydu. İkincisi de arkadaşlar ailenize karşı yükümlülükleriniz yani ailenize karşı olan sorumluluklarınız. Tamam mı? Ailenize karşı olan yükümlülükleriniz daha gerçek ve baskılayıcı hale gelir. Yani ya baba baskısı yersiniz ya da o sorumluları yerine getirmediğiniz için bir ev ve yuva yıkılma durumuna doğru gider ortayı bulamazsınız. Kendinizi bulunduğunuz ortamda sıkışıp kalmış gibi hissedebilirsiniz. Ve bu durumu sadece ev yaşantınızın değil aynı zamanda yaşam hedeflerinizin 10. ve 4. evin kutupsal karşıtlığı var arkadaşlar orada sınırlarınızı daha fazla belirlemeniz gerektiğini göstergesidir. Hatta hatta satürn 4. evdeki transiti uzun vadeli arzularınızın temellerini atmanız ve kariyerinizde ne çeşit bir yönlendirme yapmanız gerektiğini belirlemenize gereken bir zamandır. Yani kariyerinizle alakalı bir değişiklik yapacaksanız ya da buna benzer bir kökten bir değişiklik yapacaksanız oradaki satürn transiti burada çok önemli bir zaman dilimi veriyor. Bu da yani iş yerinizi veya mesleğinizin yerini değiştirmeye veya en azından çalıştığınız ortamı yeniden yapılandırmaya sebep olabilir. Yani illa iş değiştirmeseniz bile işin yapısı ya da işin rengi ya da işi de ben şöyle yapıyordum ama buralarda hata yapıyormuşum işin mahiyetin şu şekilde değiştirmem gerekiyor diyebilirsiniz. Dördüncü evle ilgili belirtilecek son bir noktada kişilerin bu zaman esnasında geçmiş yaratıcı çabaları veya aşk ilişkileri ile ilgili direkt karma deneyimleridir. Bu durum 4. evin 12. evden sonra 5. ev olduğunu görmekle açıklanabilir diyor Stefan. Burada şöyle bir durum var. Bir evin bir bir evden bir önceki ev başlangıcı o evin mesela diyelim ki 5. ev aşkla ilgili, 4. ev aileyle ilgili, 5. evdeki mevzu 4. evden başlayarak gelir arkadaşlar. Tamam mı? Hani onun tetikleyicisi oluyor. Dolayısıyla da 4. evin 12. evden sonra 5. ev olduğunu görmekle açıklanabilir. Çünkü 4 ve 12 sizin karmik yapınızı gösteriyor. 4. evdeki gezegenler ve 12. evdeki gezegenler sizin karmik yapınızı gösteriyor. Evet arkadaşlar bugün size Satürn'ün 4. evdeki transferini anlattık. Ve bu transit esnasında ailenizin, sevdiklerinizin sağlıkları önemli. Çocuklar bunlar önemli. Ee, anne babanızla olan ilişkileriniz önemli. Hiç acımaz. Ya annem böyleydi, babam böyleydi. Tahammül ediyordum, edemiyordum değil. Onlara boyun yiyeceksin. Onların kıymetini bileceksin. Çünkü sen bu dünyaya gelirken ruh üfleniyor ya arkadaşım. O ruh hani biz size diyor ruhumuzdan üfledik, can, can verdik. Siz bu dünyaya gelirken belli bir matematiksel hesapla gönderiliyorsunuz. Ve o matematiksel hesaba göre sizin o ailede doğmanız gerekiyor. Ve o ailede doğup kendinizi geliştirme alanlarınız ve zaman dilimleriniz var. Mesela diyelim ki karmik bir yükle geliyorsun. İşte ne diyelim bir asker kaçağı durumu var atalarından birisinin. Ve Satürn yengeç döneminde ruh üflenir ve sen o aileden doğarsın. Dolayısıyla da sen o ailenin çocuğu yapma zaman dilimi içerisinde Satürn yengeç transferi esnasında ruhun üflenir ve gelir. Sadece bu değil. Orada başka kriterler de var. Dolayısıyla da sen o ailede kendini geliştirmen için ona göre geldin. Şimdi insanların hangi anneden babadan doğacağını kendisi belirleyemez. Bunlara mugayyebata hamsedenir. Çok yani bilinmeyenler vardır. gaybi durumlardır. Bunları belirleyemezsin. Sana bağlı olmayan irade türüne girer. Dolayısıyla sen nasıl ben Mars'ta değil de dünyaya geldim, niye dünyada yaşıyoruz, niye Mars'ta yaşamıyoruz gibi bir soru soramazsan, astrolojide de bu şekilde dogmatik yapılar vardır. Yani sorgulanamaz. Nasıl sorgulanamaz? Sorgularsın da cevabı yok. Yani seni sen kendinizi mi, siz diyor kendinizi mi yarattınız yoksa diyor Kur'an'da. Yani mesela Yahudilerle, Hristiyanlarla ya da işte buna benzer birçok kavimle ilgili bilgiler var ama ateizmle ilgili tek bir cümle var. Yoksa değil, siz kendi kendinizi yaratınız. Dalgı Dalga geçiyor sanki Cenab-ı Hak. Dolayısıyla biz kendi kendimizi yaratmadığımız için bir yaratılma sistemi ve prensibiyle bu dünyaya geldiğimiz için ve kul köle olarak geldiğimiz için de bizim kendi bilincimizin ve farkındalığımızın düşük olduğu seviyelerde ve zaman dilimlerinde biz karakterimiz ve mizacımız gereği bir otomatik rol ve yolda gideriz potansiyellerimizde. İşte o potansiyellerimizin aynası bizim doğum haritamızdır ve siz Doğum haritası analizi aldığınızda doğum haritanıza baktırdığınızda kendi potansiyellerinizi görmüş olursunuz. Kendi potansiyelleriniz. Benim ederim nedir? Benden bir Bill Gates çıkar mı? Benden bir Steve Jobs çıkar mı? Benden bir işte çok önemli bir devlet adamı çıkar mı? Belki çıkar. Belki kabiliyetin var. Belki de yok. Boşuna kürek çekiyorsun. Ben mühendis olacağım, olamazsın. Senden çok iyi aşçı olur ama mühendis olmaz belki. Sen potansiyelini görmen lazım. Yani çok değişik danışanlarımız vardı. Mesela birisi var. Ben devlet memuru olabilir miyim? Ya arkadaşım senin devlet memurunda ne işin var ya? Sen sinema artist olman gerekiyor. Yani filmlerde oynaman gerekiyor. Böyle potansiyellerin var senin. Dolayısıyla da işte ülkemizdeki ekonomik yapılardan dolayı insanların kendi gelişim ve tekamülleri böyle duruyor. Kimisi bilim adamı olması gerekiyor. Adam kafaya sadece parayı takmış, müteahhitlik peşinde köşüyor. Böyle olduğu zaman gelişemez ve hiyerarşi bozulur. Hiyerarşi bozulduğu zaman bir toplumda o toplum başına felaketleri çeker arkadaşlar. Yani orada bir helak mekanizması otomatikmen tetikleniyor hiyerarşi bozulduğunda. Bu konular tabii daha başka bir manevi konular. Bunu bizim ülkemiz olarak algılamayın sakın. Bu dünyanın hangi bölgesinde olursanız olun evrensel bir yasadır. Dördüncü evdeki kökenlerimizden bahsettik. Danışmanlık almak isteyenler videonun altındaki WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirler. Yeni bir bölüme yani 5. evdeki Satürn'den bahsedeceğiz bir sonraki bölümde. O bölümde görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Videomu beğendiğiniz için ve arkadaşlarınızla paylaştığınız için ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.